Aga bugün Rap de Redemption 2 oynuyoruz ee, Ama biraz şey Ne olduğunu zaten siz anladınız Ananı dur dur Daha yeni başladım oğlum sakin ol lan Ananı siçiyim oyunda slow motion var Efsane Bir tane böyle pompalı var bir tane de şöyle Tüfek var Yat lan aşağı Ananı, Şimdi şöyle biraz çevreyi keşfedelim Yat lan aşağı bana Bayram. Ananı sekeyim lan anime kızlarını asmışlar Oğlum siz Kaşındınız Lan bana lan Ne demek gerçek değil oğlum ya Bak gerçek işte bak Burada asmışlar Neyse hazır asmışlar Şimdi ben bir Oğlum bir dur bir dur öldüm öldüm Dur lan kafadan vurunca ölüyor mu Headshot bıyınca bunlar güzel Oğlum ben öldüm ya Şimdi iki farklı mod varmış. Şimdi de at süreceğiz. Hemen sürelim kardeşim atımızı. Şimdi at e, 1-2 speed'miş. 2'ye basınca artıyor mu? 1'e basınca e, düşüyor. Evet. Güzel. Böyle at tepikliyor. Koşması yok herhalde. Neyse bir sürelim bakalım. Oğlum ben at olsam var ya bu. Böyle sahibim olacak ben valla bak. Bak bak böyle sahibim olacak ben Vallahi at olurum amınak. Bu da böyle... E, bir şey yani at sürüyor sadece la. Başka bir olay yok la bunun. Neyse ben şu kızı bir hayat çekeyim de bir şeyler yaparız. Neyse beyler hadi görüşürüz.